Bugün 30 Temmuz 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay sabah 7.29'da Kova burcundaki Satürn'le yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek. Ay akşam saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Günlük işlerde yavaşlama ve belirsizlikler oluşabileceği için şartları fazla zorlamadan akışta kalmakta fayda var. Yeni işlere başlamak, önemli görüşmeler ve kararlar için bugün çok uygun olmayabilir. Elimizdeki rutin işlerle ilgilenebilir, geri kalan zamanlarda da dinlenmeye zaman ayırabiliriz. Ay son açısını Satürn'le yapacağı için gün içinde karamsar ve melankolik hissetmemiz mümkün. Kişisel girişimlerimizde de kısıtlama ve engeller ortaya çıkabilir. Yasal sınırlamalar, kurallar ve otorite figürlerinin baskılarını Artabilir. Ay akşam 21.10'da Başak Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün ruh halimiz daha değişken olurken günlük yaşamdaki iş ve görevler, ayrıntılar ve detaylar öne çıkabilir. Hesap ve düzenlemeler, sağlık, beslenme ve hijyen konularında da hassasiyetler artabilir. Önemli işleri gündemimize alırsak çalışkan ve titiz enerjilerle sorunları fark edip pratik çözümler de üretebiliriz.